FIFA Dünya Kupası 1930'dan beri 19 kez gerçekleşmiş. Brezilya Kupayı 5 defa kazanmış. Bu bilgiye dayanarak, Brezilya'nın 2014 yılında Rio de Janeiro'da gerçekleşecek olan bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanma ihtimalini hesaplayınız. Aslında bu çok da iyi bir tahmin olmayacak. Dünya 1930 senesinden beri baya değişti. Brezilya'nın da, Brezilya takımının da değişmiş olduğunu varsayıyorum. Takımın şu anki durumu, kazanılan, kaybedilen maç bilgisi, hangi takımın güçlü olduğu, İspanya'nın ne durumda olduğu gibi konuları tamamen göz ardı ettik. Üstün körü, kaba bir hesap yapıyoruz. 1930'dan beri gerçekleşen 19 turnuvanın kaçını Brezilya kazanmıştır? Beşini. Yani diyebiliriz ki çok çok çok çok çok kaba bir hesapla, kaba bir hesapla kazanma ihtimalleri, 19'da 5'tir. Yalnız ben bu cevaba pek güvenemiyorum. Bu çok kabaca yapılmış bir hesaplama. Brezilya takımının bugünkü durumu ile ilgili hiçbir değerlendirme içermiyor. Ama cevabımız bu olacak. Güzel. Böyle birkaç alıştırma daha yapalım. NFL yani Amerikan Ulusal Futbol Ligi kariyeri boyunca Chad Pennington 2471 hatalı pas ve 1632 isabetli pas yapmıştır. Geçmiş kayıtlarına bakarak, Pennington'un bir sonraki pasının isabetli olma ihtimalini yüzdeye yuvarlanmış olarak hesaplayınız. Tabii hala aktif olarak oynadığını farz edersek. Cevabımız 1632 bölü 2471 olacak. Bakalım kabul edilen formatlar arasında bu var mı? Evet, bu cevap uygun görünüyor. 1632 bölü 2471. Ve cevabımız doğru.